Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde Kurumlar Vergisi kanununun sözel anlatım göreceğiz. Ee, arkadaşlar Kurumlar Vergisi Kanunu biz Kurumlar Vergisi Kanunu sözel anlatıma görmeden önce ilk önce verginin arkadaşlar konusundan kısaca bahsedelim. Arkadaşlar verginin konusu çeşitlidir. Verginin konusunda devlet kazanç üzerinden vergi alır. Kazanç üzerine vergi alır. Arkadaşlar kazanç üzerine alacak olduğu birinci vergi gelir vergisidir. Şahıslardan, şahıs işletmelerinden alınan vergi gelir vergisidir. Arkadaşlar kazanç üzerinden alınan bir vergi daha var. O ne? O kurumlar vergisi. O zaman diyoruz ki arkadaşlar ülkemizde verginin konuları, bir sürü verginin konuları vardır. Verginin konularından kazanç üzerinden alınan vergiler var. Kazanç üzerinden alınan vergileri iki tanedir. Birisi gelir vergisidir, birisi kurumlar vergisidir. Biz bugünkü dersimizde ne göreceğiz? Biz bugünkü dersimizde kurumlar vergisi kanunu ne yapacağız? Göreceğiz. Peki kurumlar vergisi kanunu arkadaşlar verginin konusu nedir? Vergi konusu nedir? Devlet neler üzerinden vergi alır? Hangi gelirin unsurlarından alır ve hangi firmalardan, hangi şirketlerden vergi alır? Onu göreceğiz. Peki, kanun diyor ki arkadaşlar, kurumların kazançları kurumlar vergisine tabidir. Peki hangi kurumlardır bunlar? Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları arkadaşlar kurumlar vergisi mükelleflerini yapar, oluşturur. O zaman kurumlar ve kimlerden alınacaktır? Sermaye şirketlerinden alınacak, kooperatiflerden alınacak, iktisadi kamu kuruluşlarından alınacak, dernek vakıflara ait iktisadi işletmelerden alınacak ve iş ortalıklarından alınacaktır diyor kanun. Bir diğer konu arkadaşlar kurum kazancı gelir vergisi konusuna giren gelir unsurlarından oluşur. Gelir unsurlarından oluşur. Arkadaşlar gelir vergisi kanununda gelirin arkadaşlar unsurları var. Gelir vergisi kanununda gelir unsurları toplam 7 tanedir. Ticari kazanç, zirai kazanç, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücretler, serbest meslek kazançları, diğer kazanç viratlar. Toplam kaç tane? 7 tane. Bu 7 tane gelirin unsuru nerede var? Gelir vergisi kanunda var. Peki kurumlar vergisi kanunda kurum kazancı nasıl? Acaba kurumlar vergisi mükellefleri, ticari kazanç, zirai kazanç, gayrimenkul sermaye iradı geliri olur mu? Olmaz. Arkadaşlar kurumlar vergisi mükelleflerinin bir tane kazancı vardır o da ismi ticari kazançtır diyoruz. O zaman şunu söyleyebiliriz. Kurumlar vergisi mükellefleri hangi faaliyet yaparlarsa yapsınlar kazancı bir tanedir. O da ticari kazançtır. Ama gelir vergisi mükellefleri öyle değil. Gelir vergisi mükellefleri yaptıkları faaliyet konusuna göre kazançlar ayrılabiliyor. Toplam kaç tane diyoruz? 7 tanedir diyoruz. Arkadaşlar kurumlar vergisi mükelleflerinden birincisi sermaye şirketleridir. Sermaye şirketler arkadaşlar adından da anlaşılacağı üzere parayla kurulan firmalardır. Sermaye şirket demek parayla kurulan firmalardır. Bunu arkadaşlar kim anlatır? Türk Ticaret Kanunu anlatır. Arkadaşlar kurumlar ve ikisi kanunundaki sermaye şirketlerini, limited şirket, anonim şirket, sermayesi sipariyleri bölünmüş komandit şirket, bunların ortaklık yapısını, ortakların sorumluluğunu, ne kadar sermaye ile kurulacaklarını anlatan kanun, Türk Ticaret Kanunu'dur diyoruz. Peki kurumlar ve ikisi kanunda sermaye şirketleri nelerdir? Arkadaşlar bir tanesi anonim şirkettir. Bir diğeri limited şirkettir. Bir diğer arkadaşlar sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkettir. Arkadaşlar bu şirkete hisseli komandit şirket diyen de var. Ama bunun doğrusu bu değildir. Doğrusu arkadaşlar kanun söylemiştir. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkettir diyoruz. Bir diğer arkadaşlar benzer nitelikte yabancı kurumlar. Yani yabancı kurumlarda Türkiye'de gelir iş yeri açarlarsa onların da arkadaşlar yine kurumlar vergisi mükellefi olabiliyorlar. Yine bir diğer sermaye şirketi, sermaye piyasası kurulu düzenlemesine tabi fonlar. Arkadaşlar bu fonlardan kast edilen nedir? Bankaların yan kuruluşlarıdır. Bankaların yan kuruluşları olan bu fonlar yine nedir? Sermaye şirkettir. Yine kurumlar vergisi mükellefidir diyoruz. O zaman toparlarsak kurumlar vergisi mükelleflerinden sermaye şirketleri toplam 5 tane diyebiliriz. Bunlar Anonim şirket, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, benzer nitelikte yabancı kurumlar, SPK'nın denetimine tabi fonlar olarak 5 tane yapabiliriz, söyleyebiliriz. Kurumlar ve ikisi mükelleflerin arkadaşlar biridir ise kooperatiflerdir. Yalnız burada şu konuyu arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Bu şirketler nedir? Kurumlar ve ikisine tabi şirketlerdir. Bizim bir de arkadaşlar gelir vergisi kanuna tabi şirketlerimiz de var. Gelir Vergisine Kanuna Tabi Şirketler var. Bu Gelir Vergisine Tabi Şirketler arkadaşlar, Adi Şirket. Bunlar arkadaşlar, Kolektif Şirket, Adi Komandit Şirket. Yani bizim arkadaşlar şunu söyleme şansımız yoktur. Bir şirket şirket mi? Evet şirket. Bütün şirketler Kurumlar Vergisine Tabidir? Yanlış. Bütün şirketler Gelir Vergisine Kanuna Tabidir? E o da yanlış. O zaman bir kısım şirketler var. Bunlar gelir ve eksi kanuna tabi. Arkadaşlar bir kısım şirketler var. Onlar ise kurumlar vergisi kanuna tabidir diyoruz. Burada yalnız karıştırmamamız gereken nedir? Kooperatif arkadaşlar, kooperatif kurumlar vergisine tabidir. Fakat benzeyen karıştırma ihtimalimizin yüksek olduğu kollektif şirket ise gelir ve eksi kanuna tabidir diyoruz. Bir diğer arkadaşlar iktisadi kamu kuruluşları. Arkadaşlar devletin kuruluşları, belediyelerin açmış, açmış olduğu firmalar, il özel idarelerinin açmış olduğu firmalar, bu firmalar da arkadaşlar nedir? Yine kurumlar ve ikisi mükellefidir diyoruz. Bir diğer arkadaşlar, dördüncüsü ise yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup bu maddenin birinci ve ikinci fıkra dışında kalan ticari, sınai, zirai işletmeler iktisadi kamu kuruluşu gibi değerlendirilir diyor kanun. Bir diğer kurumlar ve ikisi mükelleflerinden, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler. Arkadaşlar burası önemli. Burası önemli. Dernek ve vakıf kurumlar vergisi mükellefi değildir. Neden? Çünkü dernekler ve vakıflar niye kurulur? Yardıma ihtiyacı olanlara yardım amacıyla kurulur. Ve o yüzden kazanç amaçları yoktur ve o yüzden kurumlar vergisi mükellefi değildir. Ama bu kurumlar vergisi mükelleflerinden dernek vakıfların eğer iktisadi işletmesi varsa o zaman kurumlar vergisi mükellefidir. Yani mesela diyelim ki Karadenizler Derneği, Karadenizler Derneği kurumlar vekisi mükellefi değil. Ama Karadenizler Derneği ne iş yapıyor? Yardıma ihtiyaç olanlara yardım yapıyor. Öğrencilere burs veriyor, kömür yardımı yapıyor. Bu durumda kurumlar vekisi ödemez. Ama Karadenizler Derneği bir büfe açmış ve o büfede ne yapıyor? Satış yapıyor. Orada ne var? Kazanç var. O zaman kurumlar vekisi mükellefiyeti doğar diyoruz. O zaman dernek vakıflar diyoruz. Kurumlar vekisi mükellefi değildir. İktisadi işletmeleri ise kurumlar ve ikisi mükellefidir diyoruz. Yine Altınoğlu Bent'te arkadaşlar, İktisadi kamu kuruluşları ile dernek vakıflara ait iktisadi işletmeleri kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetleri kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerine etkilemez. Yani kurumlar ve ikisi mükellefi herhalde olabilme ihtimali vardır diyoruz. Mal ve hizmet bedeni sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsil edilmesi bunların iktisat niteliğini değiştirmez diyor. Bir diğer arkadaşlar iş ortaklıkları. İş ortaklığı da arkadaşlar önemli. Nasıl önemli? İş ortaklığı neden kurulur bilmemiz lazım. İş ortaklığı arkadaşlar sadece ve sadece yalnızca bir iş için kurulur. Peki neden bir iş için kuruluyor? Çünkü tek firma bu işi yapamıyor. Büyük sermaye gerektiren işlerde, büyük inşaat ve onarma gerektiren işlerde tek firma kendi sermayesiyle buna yeterli gelmiyor. 2-3 firma bir araya geliyorlar ve diyorlar ki gelin biz bu işi beraber yapalım. İş yapıldıktan sonra arkadaşlar kazanç paylaşılıyor ve ortaklık sona eriyor. Bu ortaklığın ismi iş ortaklığıdır diyoruz. Normalde arkadaşlar firmaların sanat sözleşmelerinde faaliyet konusunun maddesi vardır. Bir de firmanın ömrü maddesi vardır. Orada kanun koyucu der ki firmaların ömür süresi genelde 99 yıl yazılır. Ne manaya geliyor bu? Bütün firmalar sonsuz olarak olur. Ama iş ortaklığı öyle değil. İş ortaklığında iş bittiği zaman otomatikman ortaklığı da sona erer diyoruz. Bir diğeri bunu arkadaşlar şu şekilde özetleyebiliriz. Bu maddeden bizim kurumlar ve mükelleflerini bilmemiz lazım. 5 tane kurumlar ve ilgisi mükellef vardır. Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu öseseleri, dernek vakıflaray, iktisadi işletmeler, iş ortaklarıdır diyoruz. Buradan yanlışlıkla karıştırmıyoruz. Gelir ve ilgisi kanuna tabi mükellefler vardı. Onlar neydi? Kolektif şirket vardı. Burada kooperatifle karıştırmıyoruz. Sermaye şirketlerini arkadaşlar bileceğiz. Sermaye şirketi önemli. Anonim şirket, limited şirket... Sermayesi paylara bölünmüş komandil şirketler, benzer nitelikte yabancı kurumlar, sermaye piyasasının kurumunun düzenlemesine ve denetimine tabi fonlar sermaye şirkettir diyoruz. <gülüyor> Affedersiniz madde 3'e geçtik arkadaşlar. Tam mükellef, dar mükellef. Arkadaşlar kurumlar ve gizli kanunu tam mükellefe, dar mükellefi yazmıştır. Kimler tam mükelleftir, kimler dar mükelleftir diye yazmıştır. Ama tam mükellef ve dar mükellefin sonuçlarını tam belirlememiştir. Biz ilk önce onu belirleyelim. Tam mükellef olmanın sonucu nedir? Tam mükellef olmanın sonucu arkadaşlar, bu mükellefler çok vergi öderler. Çok vergi demek ne demek? Bunların arkadaşlar, Türkiye'de kazançları varsa, Türkiye'de kazançları üzerinden Türkiye ve yaslığına vergisini öderler. Aynı zamanda... Onların yurt dışında da kazançları varsa o kazançlar üzerinde vergi öderler diyoruz. Yalnız tabii hemen parantez açalım. Yurt dışında elde etmiş olduğu kazançlarla ilgili yurt dışındaki firmalar bu devletlere ödedikleri vergi varsa onları ibraz ederek, onları ispatlayarak buradaki Türkiye'deki vergi dersindeki vergilen düşebilirler. Çünkü neden? Çifte vergilendirme olmaz diyoruz. Sonuçta tam mükellef diyoruz. Çok vergi öder. Hem Türkiye'de kazancı vergisini öder. Hem de yurt dışında kazancın vergisini öder diyoruz. Ama dar mükellefler öyle değil arkadaşlar. Dar mükellefler az vergi öderler. Az vergi demek ne demek? Sadece ve sadece Türkiye'de kazancı üzerine vergi öder diyoruz. O zaman arkadaşlar farka bakarsak farka bakarsak tam mükellefler ne oluyor? Tam mükellefler yurt dışında kazançlar için de Türkiye'de vergi ödüyorlar. Dar mükellef öyle değil. Dar mükellef sadece Türkiye'de kazanç üzerine vergi öter Peki bizim lazım olan bilgi nedir? Tam mükellef kime diyeceğiz? Dar mükellef kime diyeceğiz? Burada arkadaşlar iki tane kavram ortaya çıkıyor. Birisi kanuni merkez, birisi arkadaşlar iş merkezi. Kanun demiş ki, eğer demiş bir kurumun kanuni merkezi Türkiye'de, evet demiş o kurum tam mükelleftir. Yalnız kanuni merkez nedir? Her kurumun ana sözleşmesinde bir adres yazar. O kurumların ana sözleşmelerine yazılan adres kanuni merkezidir diyoruz. Mesela Deha Limite Şirketi ana sözleşmesini açtık baktık görüyoruz orada. Nerede adresi? İstanbul. İstanbul nereye bağlı? Türkiye'ye bağlı. O zaman nedir? Deha Limite Şirketi'nin kanuni merkezi nerede? Türkiye'de. O zaman Deha Limite Şirketi nedir? Tam mükelleftir. Peki tam mükellef olunca ne olacak? Çok vergi ödeyecek. Çok vergi ödeyecek demek ne demek? Türkiye'de kazancı varsa Türkiye vergisini ödeyecek. Yurt dışında kazancı varsa onu da Türkiye vergisini ödeyecek diyoruz. Bir diğer kavram iş merkezi. Arkadaşlar kanun diyor ki eğer diyor iş merkezi de Türkiye'deyse yine tam mükelleftir der. Peki iş merkezi Türkiye'de olması demek ne demek? İşlemlerinin yok kanun koyucu bil fiil toplandığı, işlemlerinin bil fiil yürütüldüğü merkez iş merkezidir der. Mesela diyelim bir Deha Halimite şirketinin hem İstanbul'da firması var hem de aynı zamanda Yunanistan'da firması var. Türkiye'deki arkadaşlar satışlarına bakıyoruz 100 lira. Yunanistan'da yapılan satışlara bakıyoruz 500 lira. O zaman iş merkezi nerede diyeceğiz? Yunanistan'da diyeceğiz. Peki böyle bir durumda biz iş merkezi Türkiye'de ise bir kurumun ona ne diyoruz? Yine tam mükellef diyoruz. Dar mükellef olması için arkadaşlar iki şartında olumsuz olması lazım. Olumsuz olacak. Yani dar mükellef olması için kanun merkezi Türkiye'de değil, iş merkezi Türkiye'de değil bu kurumlar dar mükelleftir. Ne olacak bu kurumlar? Az vergi ödeyecekler. Sahi Türkiye'de kazanç üzerine vergi de diyoruz. Dar mükellef örnek ne verebiliriz? Dar mükellef arkadaşlar örnek şunu verebiliriz. Yabancı kurumların Türkiye'de irtibat büroları var arkadaşlar. Yabancı kurumların Türkiye'de irtibat büroları var. Bu irtibat bürolarının arkadaşlar firmanın ana merkezi nerede? Yurt dışında. Yani kanun merkezi Türkiye'de değil. Arkadaşlar bu kurumlar en fazla satışı yurt dışında yapıyorlar. En fazla alışı yurt dışında yapıyorlar. En fazla personeliği yurt dışında çalıştırıyorlar. O yüzden bu irtibat bürolarına diyoruz ki biz dar mükellef adını veriyoruz. Yine tam ve dar mükellefiyet konusunda arkadaşlar dar mükellefin kazancı hangi gelir unsurlarından oluşur? Kanun koyucu arkadaşlar bunu teker teker yazmıştır. Dar mükellefin kazancıları arkadaşlar eğer bunların e, Türkiye'deki iş yeri veya daimi temsilcisi varsa bu Türkiye'deki iş yeri ve daimi temsilcileri ticari faaliyetlerine el etmiş olduğu kazanç dar mükellefin kazancı sayılıyor. Yine Türkiye'de zirai işletmelerden elde edilen kazançları. Yine Türkiye'de serbest meslek kazançları. Yine Türkiye'de taşınır ve taşınmaz hakların Türkiye'de kiralanmasından edilen kazançlar. Yalnız arkadaşlar kira kelimesinin ismi gelir vergisi kanununda vardır. Gelir vergisi kanununda kira'nın ismi gayrimenkul sermaye iradı'dır diyoruz. Yani dar mükelleflerin Türkiye'de taşınmazları varsa bu taşınmazlarını eğer kira geliri elde ediyorsa yani gayrimenkul sermaye iradı elde ediyorlarsa bu kazançları Türkiye'de vergilendiriliyor. Türkiye'de elde eden menkul sermaye iratları. Menkul sermaye iradı nakdi sermayeden kaynaklanıyor. Nakdi sermaye demek para demektir. Paradan para kazanan kazancı menkul sermaye iradıdır diyoruz. Örneğin banka faizi, örneğin çarpayı, bunlar menkul sermaye iradı. Yine diğer kazanç ve iratlardır. Arkadaşlar toparlarsak dar mükellefin Türkiye'deki kazançları hangi unsurlarda oluşuyor? Toplam 6 tane. Gelirin kaç tane unsuru var? 7 tane. Bir tanesi demek ki eksikmiş. Bakarsak eğer ticari kazanç var, zirai kazanç var, serbest mesaj kazancı var, gayrimenkul sermaye adı var, menkul sermaye adı var, diğer kazanç bir var. Hangisi yok? Ücret yok. Demek ki dar mükellevi kazançların arasında kanun koyucu ücret yazmamış. Yine kanuni merkez arkadaşlar anlamını bilmemiz lazım. İş merkezinin anlamını bilmemiz gerekiyor. Kanuni merkez değil, kurumların ana sözleşmelerinde yazılan adrestir. İş merkezi ise kurumların işlemlerinin bilfi toplandığı merkezdir diyoruz. Arkadaşlar bu konulardan biz özetle şunları iyice bilmemiz lazım. O nedir? Tam mükellef dediğimiz zaman otomatik arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Dar mükellefi bilmemiz gerekiyor. Yalnız burada arkadaşlar karıştırmayacağız. Ne ile karıştırmayacağız? Gelir vergisi kanununda da arkadaşlar var. Gelir vergisi kanununda ne var? Arkadaşlar gelir vergisi kanununda da tam mükellef var. Dar mükellef var. Peki gelir ve gizli kanunda tam mükellef ve dar mükellefin ayrımını yaparken neye göre yapılıyor? Arkadaşlar burada ikametgaha göre yapılıyor. Yani bir kişinin ikametgahı Türkiye'deyse o kişi tam mükellef oluyor. Bir diğer unsur arkadaşlar bakılan unsur bir takvim yılında 6 aydan fazla Türkiye'de kaldıysa bir kişi ona diyoruz ki tam mükellef adını veriyoruz. Dar mükellef olması için yine şartlar unutsuz olacak. Yani gelir vekisi kanununa göre bir kişinin dar mükellef olması için ikamet yağı Türkiye'de olmayacak. Türkiye'de bir takmin içerisinde 6 aydan az kalacak. Bu kişiye diyoruz dar mükelleftir. Kime göre? Gelir vekisi kanununa göre. Arkadaşlar aynı konu nerede var? Aynı konu kurumlar vekisi kanununda var. Konu ne? Tam mükellef, dar mükellef. Arkadaşlar madde aynı, konu aynı fakat açıklama aynı değil. Açıklamayın değil. Kurumlar ve ikisi kanunu diyor ki, hayır diyor, ben diyor, bir kişinin diyor, ikamet yağına bakmam. Ben diyor, Türkiye'de 6 ayda kalıp kalmada bakmam diyor. Ben neye bakarım? Bakarım diyor, o kurumun diyor, tam mükellef ve dar mükellef olması için diyor, kanunun merkezine bakarım, iş merkezine bakarım der. İkisini birbiriyle karıştırmamamız lazım. Kanun merkezi tekrarlarsak, kanun merkezi diyoruz, kurumların ana sözleşimine yazılan adresidir, iş merkezi, Kurumların işlemlerinin bil fiil toplandığı merkezdir diyoruz. Bir diğer maddemiz arkadaşlar muafiyetler. Muafiyetler maddemizinde arkadaşlar muafiyetin kelime anlamını ilk önce bilelim. Muafiyet demek vergilendirilmemek. Vergilendirilmemek. Yani devletin vergi almaması. Devlet arkadaşlar vergi almıyorsa buna muafiyet adını veriyoruz. Muafiyet. Peki, o zaman bu Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre kimler vergi ödemeyecekler? Kimler vergi ödemeyecekler? Kanun koyacak arkadaşlar. Bunlar ne yapmıştır? Yazmıştır. Peki, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda vergi ödemeyecek olan arkadaşlar, a bende ne bakalım? Kanun diyor ki, kamu idare ve kuruluşları, arkadaşlar, kamu idare ve kuruluşları demek. Ne demek? Devletin kuruluşları demek. Devletin kuruluşları demek. Bu devletin kuruluşları arkadaşlar, ne kadar kazancı varsa bu faaliyetlerden bu faaliyetlerden vergi ödemezler demek. Peki nelermiş onlar? Tarım ve hayvancılığı, bilimi, fenli, güzel sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen okullar, okul atölyeleri, konservatuvarlar, kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidanlıkları, tohum ve hayvan yetiştirme ve üretme istasyonları, yarış yerleri, kitap, gazete, dergi, yayın evleri ve benzeri kuruluşlar demek ki kurumlar vergesinden muafmış. Arkadaşlar maddeye bakarsak bu işleri özel kuruluşlar yaparsa devleti vergi alıyor, ama kamu kuruluşları yaparsa vergi almıyormuş. Bir diğer maddemiz arkadaşlar. Kamu kuruluşları tarafından yapılan, evet yine dikkat edin arkadaşlar, devletin kuruluşları. Özel kuruluşlar bu faaliyetleri yaparsa devlet vergi alıyor ama devlet kendisi yaparsa vergi almıyor. Genel insan ve hayvan sağlığını korumak, tedavi amacıyla işletilen hastane, klinik, dispanser, sanatoryum, huzurevi, çocuk bakımı veya hayvan hastanesi ve dispanseri, hayvan bakımı ve veteriner, lik işleri, seroloji. Yine bu benzeri kuruluşlar kanun demiştir ki arkadaşlar kurumlar birikisinden muafdır demiştir. Arkadaşlar dersin bundan sonraki bölümünü ikinci bölümde işleyeceğiz. <gülüyor>